Aşağıdaki pencerenin cam kısmının yüksekliği ile n'nin 3'e 2 oranında olduğu verilmiş. Yani cam bölümün yüksekliğine 3x diyeceğiz, n'le de 2x diyebiliriz. Ahşap çerçeve n'e 7 santimetre, yüksekliğe de 8 santimetre eklemektedir. Güzel, bunu da yazalım. Yüksekliğe 8, sarı ile yazıyoruz. Yüksekliğe 8 santimetre ve enine de 7 santimetre ekliyormuş. Bunu da morla yazalım. Eni de morla yazıyoruz. Güzel. Şimdi pencerenin tamamının yani hem camın hem de ahşap çerçevenin alanını gösteren bir polinom ifade yazmamız isteniyor. Yani bir polinom olarak ifade etmemiz isteniyor. İfadeyi sadeleştirecekmişiz aynı zamanda. Şimdi soruda verilene göre cam kısım için 3'e 2 oranı geçerli. Cam kısımdan bahsederken sanırım tüm şu kısmı kastediyorlar. Tamam cam değil, şuradaki ahşap bölüm de var, değil mi? çerçevede var. Ama bunu da cam bölüme katıyorlar galiba, çünkü bunun için ölçü vermemişler. Cam bölümünün yüksekliğine 3x diyebiliriz dedik, yani buradaki yükseklik 3x. Daha güzel bir renkle yazayım. Şuradaki mesafe 3x, cam bölümünün yüksekliği. Ve ahşap çerçeve yüksekliğe cam bölümün yüksekliğine 8 santimetre katıyormuş. Yani cam bölümün yüksekliğine. 3x de bunu toplarsak, yani cam bölüme iki uçtaki ahşap çerçeve, o zaman cam kısmı 8 santimetre eklemiş oluyoruz. Cam bölüm 3x ve buna 8 ekliyoruz. Yani bu yükseklik 3x artı 8. Şimdi eni bulalım. Cam bölümünü n'i 2x olarak göstermiştik değil mi? Cam bölümünü n'i 2x olarak gösterdik. Ahşap çerçevenin toplam ene 7 santimetre eklediği söylenmişti. Buna göre cam kısmı bu ve şu parçayı eklediğimiz için toplam 2x artı 7 olur. Pencerenin toplam eni budur. Toplam yükseklikte neydi? 3x artı 8'di değil mi? Şimdi cam ve ahşabın tamamını pencerenin toplam alanını ifade eden bir polinom yazmamızı istemişler. Toplam alan yükseklik çarpı n olacak değil mi? Bunu yazalım. Yükseklik yani 3x artı 8 çarpı n. 2x artı 7. Bu ifadeyi yazdık ama henüz polinom olarak ifade etmedik. 2 binomun çarpımı olarak yazdık. Bunu sadeleştirmek için çarpacağız. Çarparken de tabi dağılma özelliğini 2 kere kullandığımızı düşünebilirsiniz. Şöyle de diyebiliriz. 3x ile 2x'i çarpalım. Önce 3x çarpı 2x. Bunu şununla çarpıyoruz. Sonra da 3x'i 7 ile çarpacağız. Bu da 21x eder değil mi? Şöyle yazalım. Artı 3x çarpı 7. Sonra da 8'i bu iki terimle çarpacağız. Artı 8 çarpı 2x, artı 8 çarpı 2x ve artı 8 çarpı 7. Güzel. Şimdi her şeyi sadeleştirmek gerekiyor. Bakalım neye dönüşecek. 3x çarpı 2x eşittir 6x kare. Artı 3x çarpı 7 eşittir artı 21x, artı 8 çarpı 2x. Yani artı 16x ve sonra da artı 8 çarpı 7. 8 kere 7 de 56 değil mi? Güzel, şimdi ortadaki iki terimi toplayabiliriz değil mi? 21x, diğer de 16x. 21x artı 16x ne eder? 37x. Sonuç ne oldu? 6x kare artı 37x artı 56 sadeleştirilmiş bir polinom ifade olarak yazmış olduk.